Hava kılıcı bastı. Kaygı bu hareketi en çok harmanlayan şey sana söyleyeyim mi? Aynı andaki kendi şaşkın yüz ifadesi. Dikkat et, dikkat et. Sanki hayatında ilk defa nah görmüş gibi. <gülüyor> Kanka bu kız cansın burada ne işi Aşır, var ya? Şu çocuğu, şu araçta yaptığındaki yüzüne bak. Kendine o kadar inanıyor ki. Şimdi ne dedi? Bir şey söyleyeceğim. Derin analiz girmemiz lazım. Tamam gibi. gel. Öncelikle çocuklar gergin. Hı hı. Kendine aşırı derecede bir özgüven var. Bu maviliyle şuradaki e, solundaki mavili yakın kanka. Belli. Bunlar mı? Evet. Ben bu çocuğun hiç umursadığını düşünmüyorum. Asıl kankası ama. bu. Bu çocuğun. Peki abi. Bakacağız şimdi. Bakışlardan de. ve dikkatten Peki. belli. Semtin... Sence burada neden böyle bir toplanma var? Neden hoparlörler ve başında birisi bekliyor? Kanka e, ben... Her zaman Bağcılar'da böyle bir ortam olduğunu biliyorum. Bunlar, e, şu bağcıda arkadakiler e, büyük ihtimal yeni satılmış bir Doğan'ın arka tarafından çıkartılmış bas sistemleri. Çıkma diyorsun. Çıkma. Evet. Neden? Şimdi adam satmış zaten, 2500'ü okutmuş sahibinden de. Evet. Ama dememiş ki, bas sistemini de vereceğim. Peki Çünkü sence burada bir dans etkinliği mi söz konusu yoksa herhangi bir sünnet, düğün, nişan? Bildiğin normal bir gün bu. Normal bir gün. Yani sünnet nişan olsa biraz daha kıyafetler jante olurdu Peki diyorum. çocuğun şöyle bir ihtimal söz konusu sence. Karşıdaki kişi çocuğa bu tarz battle dancing'i öğretmiş olan kişi olabilir mi? Olamaz. Hocası. Ee, Bağcılarda kuraldır. Ee, hiçbir şekilde ustaya dis atılmaz. Ama boynuzun kulağa geçtiğini anlayacakları bir nokta olması gerekmiyor mu? Yani bunu daha fazla, daha farklı kişilerin karşısında başarılı olarak nitelendirecekler. Bazıları böyle soracağım. Bir şey Gerçekten önemli. Benim için gerçekten hmm. bunu bilmek önemli. Sence bu Battledaki en sert hareket hangisi izledikten sonra yorum yapmanı rica edeceğim. Tamam. Ve kimin kazandığını düşünüyorsun? Tamam. <Gülüyor> Gerek artıyor, çocuğun gül yapraklarına dikkat etmiş miydi? Arkadan geliyor. O e, Hayır, seven ve destek Hayır, bu abi mi? atıyor. Hayır. Bu arkadan, abi atıyor. Arkadan Ele dikkat, şuradan çıkacak olan. Arkadan geliyor. Elini tekrardan cebine sokuyor attıktan sonra. Neyine? Çete Arkadaşlar. bakma, çete bakma. Neyine? Kanka, zaten ikimiz ters şeyi söylüyoruz, chat'e baksan mı olur Tam neyine? Tam neyine sen söyle Neyine istersen Neyine istersen söyle. Kafana göre tamam, seç Tamam sen söyle Seç ya Sen söyle Seç kanka Ne istiyorsan Hayatına Hayatına, kabul Gel geri <gülüyor> Buradan gelen beyazlı kızı iyi izle bak, Beyazı bak geliyor kız zaten izledim, erifak alakası yok Elinde ne var bak <gülüyor> Durdum, o zaman bir şey alacak Ağzına karışıyor Sık kafana, hayatımı aldı. <gülüyor> Sık kafana, hayatım gitti arkadaşlar. Ne demek? Yani onu bekliyorum ben de. Bir daha geri gel, tam bir hayal. Et. Şu çok iyi bu arada. Dur. Bu Hakan 23 santim hareketi kanka. Ya <gülüyor> <gülüyor> öyle ama. <gülüyor> <Efe>. Biliyor musun Hakan <gülüyor> 23 santim Biliyorum kanka. Ha, tamam i̇şte o hareketi ama şu şey demek herhalde. <gülüyor> ya ben anlayamadım. Bu bu Anladım, zaten. anladım Emre tamam. Kanka. Tamam Emre tamam. <gülüyor> Ne demek kanka? O surt durdurdu, siktirdim seni demek. Osurt durdum. Siktim osurt durdum sen demek. Kanka biraz yanlış bir üslupta olduğunu düşünüyorum. Kanka çok doğru üsluplu bir şey biliyorum. Yani çok çirkin değil mi ama yani söylediğin şey. Kanka az önce küfür yani etmişsin ya. Ben gene O fiilden nefret ediyorum. Hangi fiilden? O fiilden. Kanka. Her şeyi daha çirkin gösteriyor kanka. Kabul et. Siktim mi? Hayır kanka bir önceki. Osurtturdum. Evet. <gülüyor> Olan şeyi daha çirkin gösteriyor. Bunu önce yayında Yağız'la da konuşmuştuk bu arada. Kanka kelimesi neden bu kadar takılıyorsun ki? Ne var ki kelimede? Kanka rahatsız edici değil mi sence? Hakikaten soruyorum. Hayır. Hayır ne kanka siktir kanka? Mi? Ya Şey mi şimdi, osurtturdum rahatsız edici, siktim rahatsız edici değil mi? Hayır, <gülüyor> kesinlikle öyle. Kanka bir de böyle falan yapma nasıl ne alakası var? Siktim daha rahatsız bir küfür. Ya kanka kime göre ya? Kanka geldim sana. Siktim seni diyorum. Kanka deme artık tamam yeter. Bu kadar vurgulu söyleme her şeyi. Adam tamam, geldim sana. Geldim sana. Siktim seni diyorum. Kanka deme sena amına. Vurgulu ne söylemiyorum kanka ama. Kanka onu da söyleme. Çok fazla söyleme bir şeyi. Niye kanka? Kanka insanları... Editini şey... izledik lan az önce, küfür editini izledik. Niye bu kadar küfürü karşı etmesin geri davranıyorsun? Çok aynı şeyi üst üste söyleyince rahatsız edici oluyor. Gerçekten. Tamam geldim sana gökten girdim diyorum. Kanka Allah aşkına... Ha sen küfür edilmesine değil. karşı değilim, aynı küfürü değil. Sen küfür edilmesine yerinde küfür edilmesini istiyorum sadece. Kanka açıklama yapıyorum küfür ederek, ne var bununla ya? Tamam devam et. Kanka bu siktim osur, durdum seni. Kanka <gülüyor> Kanka bu seni bitirdim artık gaz kaçırıyorsun <gülüyor> tamam <Uçay>. o <gülüyor> bir şey söyleyeceğim kafa bir kere oynar başla abi görüyorsun baş kafaya dikkat et böyle bir vücut kafa bağımsızlığı <gülüyor> Neysen ilk başta direniyor, harekete yani. açıklıyor, dönmeye direniyor. Şu sen oluyorum hareketi, şu tamam. ne ne oluyor? Sen olacağım şimdi, ben sana sana dönüşüyorum Peki, yani. peki. Sonra kendi dönüşüyor, sonra kolu şöyle şöyle yaparak. Artık ben senin üreme organınım diyor, tamam mı? Sonra üreme organını gösteriyor, sonra yanındaki çocuğun en yakın arkadaşının kafasına geçirerek üreme organını arkadaşının kafası sana girsin demek istiyor. Anladım, şimdi oturdu, şimdi evet. oturdu. Geliyor. Bu da şey, full counter diye bir skill var geliyor. kanka. Geliyor, o çok özel hareket geliyor. Şimdi... Kaçırıyorsun kanka.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 Ya kanka bu kız Cans'ın burada ne Benim işi var ya. Çocuğu, şu şu şu şu hareket yaptığında yüzüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Kendine o kadar inanıyor ki. Siktir. <gülüyor> Yaptı. Bu dayının da tadını kaçırdı Değmezsin dedi orada Hayır diğer çocuk seni bitirdi dedi Hayır değmezsin bile <Gülüyor> Gayet gelirken kare tetleri çok iyi bu arada <gülüyor> O umursamaz tavırlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mustafa'nın canlı yayın bildirimini okuyorum 53 Rize tıkla katıl bize Ok yazar mısın? <gülüyor> Kanka abartı bu <mı? gülüyor> Bu abartı niye? Abisi geldi aldı çocuğu. Kanka bacılar şaşkın da. <gülüyor>